Merhaba J T Squad. Kendimiz atayacağız. Arkadaşlar özürleriz gençlerten kaçta Kaç? Beni posto. Beni posto. Seni posto. Ay posto. Ay ben. Geza imposto. Punish imposto. Sen ay. Neyse arkadaşlar. M özürleriz çok özürleriz çünkü biz kaç defa eee şey kaydettik. Evet. Yani oyun kaydettik ama paylaşamadık. Evet. Çünkü bir şeyler oluyor yani ses falan düzeltiliyor. Yani ekipmanlar falan yok. Yani biz, biz de kendimiz çekemiyoruz <gülüyor> falan. bir kayıp kayıp bağlıyoruz. O yüzden e, paylaşamadık ama arkadaşlar Bu komik anlar Kesinlikle paylaşacağız ve siz zaten oyunu anlıyorsunuz biliyorsunuz Among Us zaten yani biz yani bizim yani bilenler biliyoruz yani, biz, biz yani. Evet. ama çoktan ne madik? Önde komik anlara takip vermek istiyoruz Bu arada pi biliyoruz? Erin biliyoruz. Arine, e, Başka kim biliyoruz? Uygula Yugula. Ha, Yugula. Yugula. Evet, evet. Ama evet, bakarız bakarız bakarız. Ne zaman <gülüyor> <da gülüyor> lütfen abone ol, <gülüyor> Biz Instagram'da takip edebilirsiniz evet. yorum yazabilirsiniz Eee ikinci kanalımıza da abone olabilirsiniz. Discord sunucu var için. Evet, evet, evet, Ve videoya girelim, geçelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> She killed, she killed someone comes. Wow. Wow. Aslan. Dude. dude. Going to <gülüyor> wait, wait, wait. Was, off, right? Yeah yeah yeah yeah. No no boy you hiç görmedim. I hiç görmedim. Ve poilers nasıl algılamadı bunlar? Herkes <gülüyor> buraya neden geldi bir şey var dediklerinde ben net de verirdim yani mikrofonun ama yani bu ama show'ı izle, ama sen de gittin orada. Nasıl algılamadılar ki seni ya? Nasıl algılamadılar? Gittin orada herkesin göz önünde avurdu görev mi varmış dedin ya. Amına koyayım. Ben Abi. Bak yeni mikrofon gözükmüyor like. Beni Discord Eski gözükmüyor. Discord ayarında cidden gözükmüyor. KSI Bunu yaptın. Ne KSI söyletim? Kesin Williams bilmiyor. Oh that getech çok komik. Ah, Ooh. This is no no. report. No, maybe he didn't see the color. So he came back to like, okay, let me see the person. The This is demiş, demiş. Sonnetteki bunu tanıyorum. Eee, ya şey aramak. This is Sorry, sorry. Candy name Yeah, yeah, yeah. Candy name Görev başında duruyor. ya lan, Geldi onu demek ki onu öldürecekti. bir dakika bir dakika. Bak yanımızdan ayrıldı. ben göreceğim. ben göreceğim. sağ aşağıda neredeydi o? En sağ aşağıda bir yerdeydi. Poyraz. Op op your mic is not on again. Böyle <gülüyor> buldum. Ben admin odasında kart okutma görevini yapıyorum. Avi anasız abi gel dedi birine, sonra direkt bir ölü bulundu Değil mi? Hayır abi biz. Say say say. There's something wrong, right? Is it Yeah. Oh, is that Yeah. gidiyorduk. Kimseyle gitmiyorduk. Siktir benim. Gençler, <Gülüyor> this is the worst. I won't Bro, bro, bro. Otuz kırk nedir? ya. yani. yapalım Ama yetişemem zaten. Cinar aşağıda kimi kesti? On, on iki, on iki, on iki, birini kesti abi. Çınar komda birini kesti, net burada biri var, raporta elimi götürdüm. Çınar ne işin var senin burada? Sen ne yaptın burada? Manyak herif. Madem birini kesmedi, ne işin var senin orada da? Ha ben Çınara güvenirim bu saatten sonra. Oh my you god, know, sorry. Like the worst place like güvenirken benim gibi yapmayın arkadaşlık böyle bir şey değil Adam'a daha güvenirim dedim. Güvenirim dedim. Ne vuruşunu bitirmedim hayvan. bu. Hadi bakalım hayırlara vesile olsun inşallah bu yeni bir başlangıç olsun yeni bir. Biz piano piano. Birlikte ve Suray bebeğe şükürler olsun dierekten başladığımız bu oyunda sevgili oyun daha başlamadı. Yani daha başlamadan önce öyle duruyoruz. Seni öldürüyorlar yani çok gerçekten bana kaç defa bunu Kaç defa Bunu bana 2 Çok sinirlendim. Yani iki saat için. iki saat için gerçekten bir şey oynayamadım. Değil, evet, evet ben impostor değil yani diye ben oy yani bana oy veriyorlar ve oyundan çıkıyorum yani çok çok çok sinir bozucu ha. Oh sen gör. Evet geçin. Kimi koydum? Reaktöre gel öldür beni. Tamam. arkadaşlar. Ah. Böyle bir tepki var ya? adam korktu ya Ananın korktu Ananı bıçağı, bıçağı, taktım ancheydi, çok acıydı çok çok kötü çok kötü bir şey ya Merhaba oyuna direkt görmedin Sait mi? Oha! Oha! Oha! this person you think the Yeah, if the red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 Han var işte. Yani bir durum tespit ettim öncelikle ondan bahsetmek isterim sizlere. Vücut açık, sembol sabah. Picuin, Yani görevlerin şeyleri gözüküyor mu? Görselleri gözüküyor mu? Tarama gözüküyor mu mesela? Yani yaptığımız tarama yaptı mı görebiliyoruz. Tarama o zaman. Chat ateş ediyordu <gülüyor> ama silahlar ateş etmiyordu bir odasında ateş etmedi evet, silahlar son yanımıza biri geldi Windalus galiba doğru mu ateş ateş etmeye başladı çat zeki insanlarla oynamıyor çok panik bir argüman hiçbir şey diyemedim <gülüyor> <gülüyor> like you the, the kind of evidence that guy brought the kind of was, <gülüyor> the was, a, yeah, was smart. <gülüyor> then this guy said don't play with people that smart guys <gülüyor> <gülüyor> okay okay okay i'm so, not sure if he's okay okay him. all the were against him yeah. even him no chance they didn't give me the document <Gülüyor> <yolda gel> hani Elinle mi ya? Kuzenin çık Tamam. Kuzenin çık. Sağ sağ sağ kuzin. Sağdan sağdan sağdan. Gel. Gel gel Ne var Oha oha. Ne ne? Orada orada ne var? Bu foul inside dispute. Oha. Adam aldı. Adam aldı mı? Kim kimi Kimleri gördün? Lan durmuyor. Tam düzeltiyorsun. Hem ben inandım abi hastal. ben ben aşırı Galiba. başı niye veriyorsun bunu yapıyorsun. How daily daily yani piyamam. Yeterli Ne? Alık gam diyor. Sa sa sa ke sa tekar. ne? Ya diyoruz ya. normalde. Neden? Seni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 Niye olmuyor? Çocuk motor geleceğimi benim tam olmadı da. Bunu buldum da, bundan niye olmuyor? Buraya mı crazy Benim sırası değil. Oh, was the last person for the for the Baba oyunu bitirilen yaptı mi? Görevler bitti. Niye heyecanlandınız? Babanı öldüremediniz yoksa? yama geldi. I I distance, or, No like you love Ay. ya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 Yemin ediyorum o koridordan. yemin ediyorsun. Yemin etme ya. This is good. Ya yer daha yer Görevimi yaptım geçtim. A bak imposturlar görev yapamıyorlar imposturlar görev yapamıyorlar. Ne Ne? geçtim. bak görev yapamıyorlar görev görev bile yapamıyorlar. O kabın bak bak di kabın yemiyor işte tamam beni o yüzden beni uyarın. The guy that reported is Evet arkadaşlar çok komik çok komik komik. Ama istiyorsanız link var açıklamada evet. bir gün beraber oynayacağız gelecekte Türkçe ve inşallah kayde kaydedeceğim yani gibi Hayebilirim Evet arkadaşlar lütfen abone ol videoyu paylaşın, takip, takip edebilirsiniz evet. yorum yazabilirsiniz iki kanalda abone olabilirsiniz video gibi daha kefre Kore